Bugün 1 Mart 2023 Çarşamba Merkür günündeyiz. Ay sabah 4.07'den itibaren Yengeç Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Bugün kişisel güvenliğimiz, ailemiz ve özel yaşamımıza ait konulara daha fazla odaklanabiliriz. Hassas ve duyarlı olacağımız için yakınlarımızdan ilgi ve sevgi beklentimiz de artabilir. Aile çevremizle iletişim içerisine girme ve yaşamımızdaki olayları, onlarla paylaşma isteğimizde de artış olabilir. Tüm duygularımızı ve düşüncelerimizi yakınlarımıza açabiliriz. Gün genelinde ailemiz ve sevdiklerimizi koruma ve besleme içgüdülerimiz kuvvetli olacağından, onların ihtiyaçlarıyla da daha fazla ilgilenebiliriz. Venüs ve Jüpiter koç burcunda birleşiyor. İki iyicili gezegenin kavuşumu gökyüzündeki en faydalı şanslı açılardan biridir. Motivasyonumuz ve cesaretimiz yükselirken kişisel girişimlerimizde inisiyatif alabilir, cesur adımlar atabiliriz. Liderlik yeteneklerimizde yükselebilir. İlişkiler, aşk, maddi kazançlar, inanç, maneviyat alanlarında da şanslarımız artabilir. Kişisel zevkler ve isteklerimizde bazı aşırılıklar olabilir. Cömert, israfkar ve sabırsız davranabiliriz. Dengeli ve sebatkar davranmaya özen göstermeliyiz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.